Bugün 22 Haziran 2021 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcundaki ay güne içe dönük ve gizemli enerjiler veriyor. Görünenin ardındakini merak edebilir, spiritüel kavramlara yönelebiliriz. Sabah erken saatlerde ay, Yengeç burcundaki Venüs ve Balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Güçlenen su elementinin desteğiyle maneviyat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Sanat ve hobilerle ilgilenirsek de yaratıcılığımızın güçlendiğini fark edebiliriz. Çevremizdeki kişilerin beklentilerine karşı da daha duyarlı ve hassas olabiliriz. Akrep Burcu'ndaki ay sabah 9.43'de Oğlak Burcu'ndaki Pürüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Kararlı ve hırslı enerjilerle konsantrasyon ve araştırma yeteneğimizin artması hedeflerimize odaklanmada faydalı olabilir. Önceden planladığımız işleri devam ettirebilir, kendimizi güvenli hissedebiliriz. Ay öreden sonra 15.55'te yay burcuna geçecek. Bilim, yabancı kültürler, seyahatler, medya, akademik ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Merkür gerilemesi bugün sona eriyor. Merkür 11 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Akşam saatlerinde ay ile Balık Burcu'ndaki Jüpiter arasında oluşacak dik açı, iyimserliğimizi ve coşkumuzu da yükseltebilir. Ancak duygularımızı dengelemekte zorlanabileceğimizden, Abartılı tutum ve davranışlar da gözlenebilir. Duygusal ve dürtüsel davranmadan içinde bulunduğumuz şartları objektif değerlendirmeye çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.